Ödül oyunu Survivor 2018-7 Haziran günü yarışmacılar ödülü kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklar. Ödül oyunu Survivor 2018-7 Haziran Perşembe günü iki ekip rekabet içerisinde yarışacaklar. Son oyunlar olması sebebiyle her iki takım için ödül oyunu sadece yemek olmayıp kendini kanıtlama ve Kıbrıs'ta birinci olabilmek için önem arz ediyor. Tüm oyunlar artık çok önemli bu oyunlar arasında ayrım yapılmayacak duruma gelindi. Gönüllüler ve ünlüler takımı 7 Haziran 2018 ödül oyununu kaybetmemek için elinden geleni yapacaklar ve bu son yarışlar büyük kavgalara gebe gözüküyor. Gönüllüler ve ünlüler takımı arasındaki atışmalar bazen çok sertleşerek kavgaya dönüyor. Ödül oyunu 91. bölüm Survivor 2018 7 Haziran. günü oynanacak ve bizim analizimize göre gönüllüler daha istekli olacaklardır ve bu ödül oyununu kazanacaklardır. Sizce bu oyunu kim kazanacaklar? Düşüncelerinizi ve desteklediğiniz isimleri yorum kısmına yazınız.